Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ehliyet sınavıyla ilgili yeni bir e, açıklamada bulunuldu. Bu açıklamada ehliyet sınavında artık animasyonun sorulara yer verileceğinden bahsedildi. Gelin şimdi bu konuyla ilgili detaylara bakarak kısa bir video yapalım. Ve animasyonun sorularında örneklerin olduğu ekran kayıtlarına bakalım. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte yeni sistem neymiş, nasıl işliyormuş ve animasyonun soruları nasıl olacakmış birlikte görelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının ilk aşamasında adaylar çeşitli sorulara yanıt verdikleri bir sınav tabi tutuluyor. Bu sınav genellikle dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlar ya da normal bilgisayarlar kullanılarak gerçekleştirilirken animasyonlu sorularla bu sınavda yine bir formata geçiş yapılacağı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyuruldu. Bakan Özer, e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek Uygulama soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasında katkıda bulunacak ifadelerini kullandı. Ekranda da şu an izlediğiniz gibi bu tip sorular adayların ekranlarında video şeklinde animasyonlarla gelerek adayların uygulamalı, sor uygulamalı soruları daha rahat kavrayarak soruda istenilen cevabı daha kolay bulmasını hedeflemiş. İşitme engelli sürücü adaylarının da unutulmadığını belirten bakan Özer. İşaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini de dile getirdi. Adayların hazırlanan animasyonlu soruları tanıması için de hazırlanan örnek deneme sınavları ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Bu kapsamda açıklamada bıraktığım linkleri ziyaret ederek animasyonlu sınavı ulaşabilirsiniz. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte ehliyet sınavındaki yeni tip teorik sorulara baktık. Sistemin nasıl işleyeceğini anlattık. Umarım bilgilendirici videomuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.